22 Temmuz 2018 Bir günlülük projesiyle gittiğim Ardahan'da oteldeyim. Orada yaşayan kişiler bizi pikniğe götürmek istiyorlar. Odamdan koridora çıkıyorum. Burnuma mis gibi sabun kokuları geliyor. Fakat ben o an yerlerin silindiğini anlayamıyorum. Herkes aşağıya inmiş, araba hazır. Merdivenlere yönelip hızla inmeye başlıyorum. 1, 2, 3 Derken ayağım kayıyor, düşüyorum. Yerdeyim. Az sonra başıma toplanıp kaldırmaya çalışıyorlar, kalkamıyorum. Ambulans gelince ancak kaldırılıp hastaneye götürülüyorum. Ayağım iki yerinden kırılmış. Doktor bana oynamaması için alçı alacaklarını, tedavinin ameliyat gerektirebileceğini, merkeze gidip ortopediste görüşmem gerektiğini söylüyor. Koordinatörümüz beni Ankara'ya, aileme teslim ediyor ve gidiyor. Soluğu Ankara'da bir hastanede alıyoruz fakat ayağım alçıda olduğu için kimse umursamıyor. Ortopolisle görüşmem söyleniyor. Ben ise kaynayacağı endişesiyle duramıyorum. Zaten şoku da atlatamamışım. Her an bir şey olacakmış gibi hissediyorum. 2-3 tane hastane gezdikten sonra bir ortopolist ile görüşüyorum. Tetkikler isteniyor. Sonuçlar bir hafta sonra çıkacak. Mecburen eve dönüyorum. Sonuçlar çıktıktan sonra doktor kırıklarımı anlatıyor ve tedavi için ameliyat gerektiğini ama ekipman olmadığında başka hastaneye başvurmam gerektiğini söylüyor. Yine başa sardığımızı düşünüyorum. O hastaneden bu hastaneye savrulup duruyorum. Ayağımı yere bile koyamıyorum. Tekerlekli sandalyede, arabada, dizimin altına koyduğum ellerimle taşıyabiliyorum. Bitkin haldeyim. Sonunda bir hastane beni tedaviye kabul ediyor. Doktor bana neden bu kadar geç kaldığımı soruyor. Ben ise yarı ağlayarak anlatıyorum. Süreci başa alıyor, geçici alçı çıkıyor, ayağım mosmor olmuş. Her sarsıntıda inanılmaz acı duyuyorum. Kaynadığından kırılıp yerine oturtuluyor, boyu dizimi aşan yeni bir alçı. Kıpırdayamıyorum, çok ağır. Odaya alınıyorum. Akabindeki üç gün boyunca ilk fırsatta ameliyat olmak için sabah aç bırakılıp akşam geç saatlerde yemek yiyorum. Bu süreçte sinirlerim yıpranıyor, sağlıklı düşünemez hale geliyorum. Ya ayağım kesilirse, ya kurtarılamazsa? Yalnızca annem var yanımda ama ona da çok yansıtamıyorum. Zaten yeterince üzülüyor. Arkadaşlarımla konuşmaya çalıştığımda tepkiler alıyorum, beni suçluyorlar. Yani yalnızım. Dördüncü gün neyse ki ameliyata alınıyorum, biletini takılıyor, bir gün sonra da taburcu ediliyorum. Ve akabindeki dört ay için en hareketli günlerime son noktayı koyuyorum. Eve gelip istirahat etmeye başladığımda ara sıra ziyaretçilerim oluyor. Fakat anlaşılmadığımı düşünüp gittikçe yalnızlaşıyor ve içime kapanıyorum. 2-3 ay böyle geçiyor. O süre zarfında kedimi, birçok dostumu, erkek arkadaşımı, sigara alışkanlığımı bırakıyor, bırakmak zorunda kalıyorum. Hayatımı ve kendimi sorguluyorum. Hiçbir şeyden memnun değilim. Kötü hissediyorum. Bu düşüncelerle doktor basabilirsin demesine rağmen bir ay daha fazladan yatıyorum. 4 ay gibi bir süreden sonra toparlanmaya başladım. Annemin desteğiyle. En çok da kendi çabamıyla yavaş yavaş toparlandım. Çok bedel ödedim ama çok şey öğrendim. Hayatımda fazla olan ne varsa hepsini geride bıraktım. Artık daha güçlü bir kadınım. Kendi elimden yine kendim tutuyor, kendim için sağlığıma dikkat ediyorum. Anladım ki sağlık demek özgürlük demekmiş. Sağlığınız olmadığında size yaşatılanlara itiraz bile edemiyorsunuz. Kendiniz için kendinize iyi bakın.